Bugün Temel Eğitim'de 10 bin okul projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımız ve Kültür Turizm Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlemiş olduğu sinema etkinliğinde öğrencilerimizi sinemayla buluşturuyoruz. Seyirt genelinde sinemaya daha önce hiç gitmemiş öğrencilerimizin tespitini yaptık. 12 bine yakın bir öğrencimiz buluştuk. Bu ve başka bir salonda ikisi birlikte eş güdümlü bir şekilde inşallah öğrencilerimizi sinemayla buluşturuyoruz. Çocuk filmleri, çocukların seviyesine uygun filmler seçilmiş. Artı patlamış mısır ve suyla birlikte bugün inşallah Siirt genelinde sinema gitmen öğrenci kalmayacak. Emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Kültür, turizm, il müdürümüze ve bakanlığımızın yetkilerine ben buradan teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile İl Milli Eğitim Bakanlığımız arasında ortak olarak gerçekleştirilen sinema hikmeti Çocuk kalmasın projesi kapsamında milli ve kültürel değerler yönünden çocuklarımıza farkındalık oluşturmak, çocuklarımıza sinema bilincini aşılamak anlamında gerçekleştiren proje kapsamında ilimize toplam 12 bin çocuğumuz sinemayla buluşturulacak. Bu kapsamda da milli il Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak çalışma yürüteceğiz. Buna asıl amacı da işte daha önce hiç sinemaya gitmeyen çocuklarımızın burada sinema salonunda sinemayı izleme anlamında ortam yaratmak için gerçekleştiren proje. Burada da tahmiyle çocuklarımızın sinema bilincini aşılamak için gelişim. Bu anlamda da desteklerinden dolayı başta Milli Eğitim Dörlüğümüze ve diğer ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.